Aşağıdaki şekilde ABC üçgeni ve P noktası verilmiş. ABC üçgenini P noktasını merkez alarak iki ölçeğiyle genişletmemiz isteniyor. Başka bir deyişle bizden istenen ABC üçgenini, üçgen üzerindeki her noktanın P noktasına olan uzaklığını iki katına çıkararak yeniden çizmemiz. Örneğin B noktası P noktasıyla aynı y koordinatına sahip ama x koordinatı P noktasından 3 fazla. O halde genişletme işleminden sonra B noktası şu an genişletme merkezinden 3 birim uzaklıkta olduğu için 6 birim uzaklığa taşınacak. Yani 9'a gelecek. C noktası da P noktasından 3 birim uzaklıkta, o zaman yeni uzaklığı 6 birim olacak. A noktası ise P noktasının 4 birim üzerinde, yeni yerinde 4 birim daha uzakta, yani toplamda 8 birim uzakta olması gerekecek. 1, 2, 3, 4. İşte burası. Şimdi de AB kenarının eski ve yeni uzunluklarını bulmamız gerekiyor. AB kenarı burada. Uzunluğu bulmak için buradaki dik üçgeni kullanabilirim. Burada x eksenindeki değişim 3, bu kenarda ise 4. O halde bu bir 3, 4, 5 üçgeni. 3'ün karesi ile 4'ün karesinin toplamı 5'in karesine eşittir. Pisagor ile AB kenarının ilk uzunluğunu bulmuş olduk. Bunu nasıl yaptığımızı hatırlıyorsunuz umarım. Eğer hatırlamıyorsanız hemen bu konuyla ilgili ders videolarından birkaç tane izleyin, hatırlayın. Evet, nerede kaldık? AB kenarının ilk uzunluğunu bulduk. Peki ya genişletilmiş hali? Genişletilmiş halinin uzunluğunun ilk uzunluğun iki katı olması gerekiyor. Bakalım bu gerçekten doğru mu? Burada kitabın uzunluğu 6. Bu kenar ise 8. Şimdi bu ölçüleri kullanarak yine Pisagor teoremi ile hipotenüsü hesaplayacağız. 6'nın karesi 36 eder. 8'in karesi ise 64. 36 artı 64, 100 eder. 100'ün karekökü ise 10'dur. Genişletme ölçeği 2 olduğu için AB'nin uzunluğu da 2 katına çıkmış oldu. Kısacası tüm bu noktalar genişletme merkezinden iki kat uzaklaştılar. İşte bu kadar.